Dersine Türkiye'nin Trump'la berbüteleriyle karşınızdayız. Ben de super tarçımsa, Taykapen oturuyorum. Ana berbüteleri başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri için paylaşacağız benim. Ana haber başlıyor. Sosyal medya kanallarımız şöyle bir tane olursak, Twitch Tarık Haber TV, Social Jap Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit Tarık Haber, YouTube Super 8, Youtube Tarık Haber TV ve diğer neler Tarık Güncel Update'a yayını. Ya sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tane olursak e, Ben Bigo Live'da yayındayız. Bigo Live kanalımız Tarık bir bizlere ulaşabilirsiniz. Okçan'ın yayında yayında değerli Dostlar Okçan'ın yayın kanalımız Star Kaber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Yine yayın dostlar ki kanalımız Star Kaber TV'den bize ulaşabilir. veya indiris kanalımız Haber TV'den ücretsiz ulaşabilirsiniz değerli dostlar Diyoruz ve sosyal medya kanallarımızı anlattık efendim. İlk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Vur emrini vermişti. Efsane komutanın en iyi yakını açıkladı. Eğer yapmasaydı dedi değerli izleyenler. Türk bayrağını indirmek isteyen Rum için Vur emrini vermişti. Tam buralı paşa olarak da emekli emekli Hasan Kundakçı'nın torun açıkladı. Yapmasaydı gözü arkada kalırdı dedi. Kıbrıs'ta Türk bayrağını indirmeye çalışan Kıbrıs Rum kesimi vatandaşına vur emrini veren emekli koru genel Hasan Kundakçı hayatını kaybetti. Güneydoğu'da uzun yıllar terör mücadele en ön safta görev yapan yanında gezdirdiği tamburalı şarjörlü piyade tüfeği nedeniyle tamburalı paşa olarak da bilinen Kundakçı'nın torunu Burak Özbahar, dedesinin Türk bayrağını indirmek isteyen Rum'un vurulması emri hakkında, hiç tereddüt etmelen o emri verdi. Yapmasaydı göz arkada kaldırırdı. Türk bayrağını ilmek isteyen Rum için vur emrini vermişti. paşa olarak da bilinen emekli korgeneral Hasan Kundakçı'nın torunu açıkladı, yapmasaydı gözü arkada kalırdı. 17 Ocak 2023-2043 Son Güncelleme 17 Ocak 2023-2043 Kıbrıs'ta Türk bayrağını indirmeye çalışan Kıbrıs Rum kesimi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 Kıbrıs Rum kesimi vatan vur emrini veren emekli Kor General Hasan Kundakçı hayatını kaybetti. Güneydoğu'da uzun yıllar terörle mücadelede en ön safta görev yapan, yanında gezdirdiği Tamuralı şarörlü piyade tüfeği nedeniyle, Tamralı olarak da bilinen Kundakçı'nın torunu Burak Özbahar, dedesinin Türk bayrağını indirmek isteyen Rum'un vurulması emri hakkında, hiç tereddüt etmeden o emri verdi. Yapma sarı aradık dedi. Takip et. Kısa bir süre önce ameliyat geçiren ve iyileşme süreci devam eden emekli korgeneral Hasan Kundakçı dün tansiyon düşüklüğü şikayetiyle Kavacık'ta özel bir hastaneye gitti. Kundakçı, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Terörle mücadelenin önemli isimlerinden olan Kundakçı, hafızalara Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaparken Türk bayrağını indirmeye çalışan bir Rum protestocu için Bur emri vermesiyle kazınmıştı. Emekli Kor Kundakçı'nın vefatının ardından torunu Burak Öz, dedesini ve anılarını anlattı. Türk bayrağını indirmek isteyen Rum için bur emrini vermişti. Tamburalı paşa olarak da bilin... Türk bayrağını indirmek isteyen Rum için vur emrini vermişti. Tamburalı paşa olarak da bilinen emekli korgeneral Hasan Kundakçı'nın torunu açıkladı: Yapmasaydı gözü arkada kalırdı. 17 Ocak 2023 20:43 Son Güncelleme 17 Ocak 2023 20:43 Kıbrıs'ta Türk bayrağını indirmeye çalışan Kıbrıs Rum kesimi vatandaşına, vur emrini veren emekli korgeneral Hasan Kundakçı hayatını kaybetti. Güneydoğu'da uzun yıllar terörle mücadelede en ön safta görev yapan, yanında gezdirdiği tamburalı şarörlü piyade tüfeği nedeniyle, Tamburalı Paşa olarak da bilinen Kundakçı'nın torunu Burak Özbahar, dedesinin Türk bayrağını indirmek isteyen Rum'un vurulması emri hakkında, hiç de reddüt etmeden o emri verdi yapmasaydı gözü arkada kalırdı dedi takip et Kısa bir süre önce ameliyat geçiren ve iyileşme süreci devam eden emekli kor general Hasan Kundakçı dün tansiyon düşüktüğü şikayetiyle Kabacık'ta özel bir hastaneye gitti. Kundakçı, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.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 bundakçının gerçek bir vatansever olduğunu, bayrak ve millet sevgisini ondan öğrendiklerini söyleyen Özbahar, dedesinin Kıbrıs'ta verdiği Türk bayrağını indirmek isteyen Rum'un vurulması emri hakkında ise, yapmasaydı gözü arkada kalırdı, ifadesini kullandı. da büyük bir adammış. Emekli Kor General Hasan Kundakçı'nın torunu Burak Özbahar dedesiyle gurur duyduğunu söyleyerek, çok gerçek bir vatanseverdi. Bize bayrak sevgisini, bayrağının ne demek olduğunu öğretti. Yani milleti sevmenin ne demek olduğunu öğrenerek büyüdü. Kore'ye gitmişti 12. Kafile'de orayı çok anlatırdı. Benim için dedeydi ama tabi herkes için de. baba, kardeş olduğunu, bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Bakın bugün bile daha da büyüyor gözümde. Benim için çok büyük bir adamdı ama daha da büyük bir adammış dedi. Yapmasaydı gözü arkada kalırdı. Özbahar ve dedesi Hasan Kundakçı'nın Kıbrıs'ta Türk bayrağını indirmek isteyen Rum'un öldürülmesi emrine ilişkin, bu zaten herkesin bildiği olay. Eğer izin verseydi ve devamı gelseydi olay tabii ki devam edecekti. Bir şeyler yapılması gerekiyormuş ve o da onu yapmış. İnsanların güvene ihtiyacı varmış ve bir yola baş koymuş, bir insana ihtiyaçları varmış. Hiç tereddüt etmeden o emri verdi tabii ki, çünkü vatan için gerekiyordu. Kendi vatanı için gerekiyordu. Kendi vatanı olunca kendisini önüne koyması gerekiyorsa da koyacaktı. Yapmasaydı gözü arkada kalırdı. Vatanseverlik derken ondan bahsediyorum şeklinde konuştu. Bize vatan sevgisini öğretirken Dedesinin çok barış canlısı bir tarafı olduğunu belirten Özbahar, aslında her şeyi buradaki vatandaşlar için yapıyordu. Yani millet için yapıyordu. Bize de bir şekilde vatan sevgisini öğretirken, bunu olabildiğince barışçıl bir şekilde aşılamaya çalıştı. Yani babam da asker, dedem de asker. Hiçbir şekilde içimde şiddete dair hiçbir şey yoktur. Kardeşimin de öyledir, diğer kuzenlerimin de öyledir. Bizi bu şekilde yetiştirdiler. Son zamanlarında biz olabildiğince yanında olmaya çalıştık. Bir buçuk iki yıl önce anneannem kaybettik. Ondan bir yıl önceden beri dedemle, anneannemle yaşıyordum. Tabi bütün ailem yani babam, kardeşim, kediyi bile getirdik, olabildiğince onun yanında olmaya çalıştık. O da mutluydu, onu mutlu etmeye çalıştık zaten bizde. İnanın hiç ismini bilmediğim o kadar büyük insanlar arıyorlar ki. Keşke biraz daha büyük olsam da bunun nasıl büyük bir olay olduğunu anlayabilseydim. Ben 24 yaşındayım, 25 yaşına girmek üzereyim. Keşke daha olgun olsaydım bu konuda. Böyle bir sürü büyük askerimiz varmış ve gerekeni tarih boyunca da yapmışlar. Mekanları cennet olsun. Bu özgürlüğü hepsine borçluyuz diye konuştu. Emekli Kor General Hasan Kundakçı'nın cenazesinin yarın Selimiye Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Kuyu Mezarlığına depmedileceği öğrenildi. İHA Terörle Mücadelenin Simge isimlerinden 1957 de Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Hasan Kundakçı, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli görevlerde bulundu. Özel Harp Dairesi Başkanlığı da yapan Kundakçı'nın ismi, 90'lı yıllarda görev yaptığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörle mücadelede gösterdiği başarılarla duyuldu. Teröristlerle 14 saat çatıştı. 1993'te Diyarbakır'ın Nice ilçesinde terör örgütü ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Tu General Bahtiyar Aydın'ın şehit olması üzerine ateş altındaki bölgeye gitti. Teröristlerin telsiz konuşmalarından tekrar saldıracaklarını öğrenen Kundakçı, okulda yaralı halde olan 55 askerden tekrar silah kuşanmalarını istedi. Kundakçı, bu askerlerle birlikte tam 14 saat boyunca çatıştığı teröristlerin bölgeye girmesine izin vermedi. Vur emri vermişti. Kundakçı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptığı sırada 14 Ağustos 1996 tarihindeki protestolar sırasında Türk bayrağını indirmeye çalışan bir Rum vatandaşı için emri vermişti. 27 yıl yurt dışına çıkamadı. Bu olayın ardından Kıbrıs Rum kesiminin başvurusu üzerine Kundakçı hakkında yakalanması ve tutuklanması için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Kundakçı bu sebeple 27 yıldır yurt dışına çıkmıyordu. Hasan Kundakçı, bu konuyla ilgili, bayrak indirilirse biz orada duramayız. Bayrağı indirilmiş bir komutan olarak anılmaktansa, yurt dışına çıkamayan komutan olarak bilinmeyi tercih ediyorum açıklamasını yapmıştı. Sürekli yanında taşıdığı tambura şarörlü piyade tüfeği nedeniyle, Tamburalı Paşa, olarak anılan Kundakçı'nın terörle mücadeleyi anlattığı Güneydoğu'da unutulmayanlar, Adlı bir kitabı da bulunuyor. Bunlar ilgini çekebilir. Büyük kış indirimi ava av. Şimdi satın al. Hevallah haber ürterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatdir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 9 milyon lirayı zimmetine geçirdi özel bankanın müdürüydü değerli izleyenler. Zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutulandı. Eskişehir'de özel bir bankanın şube müdürü olan Ayşe Pelin Ü, çalıştığı bankadan kendi uhtesine 9 milyon TL civarında para aktardığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ayşe Pelin Ü, çıkartıldığı mahkemece zimmet suçundan tutulandı. Zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı. 17 Ocak 2023-1922 son güncelleme, 17 Ocak 2023-1922 Eskişehir'de özel bir bankanın şube müdürü olan Ayşe Pelin, çalıştığı bankadan kendi uhtesine 9 milyon Türk lirası civarında para aktardığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ayşe Pelin, büyük çıkarıldığı mahkemece zimmet suçundan tutuklandı. Takip et. Eskişehir'de özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan Ayşe Pelin, banka hesaplarından kendi uhtesine para aktardığı gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, kom ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesi sonrasında, zimmet, suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şüpheli Ayşe Pelin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığından Açıklama Olaya ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Eskişehir'de özel bir bankada müdür olarak görev yapan şahsın bankada bulunduğu konum itibarıyla yetkisini kullanarak kendi uhdesine para aktardığı iddiası ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli, 16 Ocak 2023 tarihinde gözaltına alınmış, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinden sonra zimmet suçundan tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş olup, sulh ceza hakimliğinde gerçekleştirilen sorgu neticesinde hakimlik tarafından şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir. İHA Bunlar ilgini çekebilir. C5 Aircross'u özgün tasarımı ve Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Hmm. Alanya Spor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'na konuk ediyor değerli ziyanlar. Gol iptal edildi bu arada. Ve şu anda Galatasaray Kulendon Alanya Spor kendi evinde. Alanyas Galatasaray şu anda 2-0 yeniyor. Ve 16. dakikada Victor Nelson golü kaydetti. 38. dakikada Dares Mertens golü kaydetti değerli izleyenler. Bu maçı canlı anlatımlarda sosyal medya stream'imizde adreslerimizden takip edebilirsiniz. Tüm Türkiye merakla bekliyor. İlk alımı onları yapacak. 30 bin adet sipariş verdiler değerli yani. Gel otomobil için geri sayım başladı. Türkiye bekliyor. Kamu kurumlarına 30 bin TOK alınacak. Duyulduğu günden bu yana heyecanla bekleyen Türkiye'nin yerli otomobili TOK için kamu alım garantisi hayata geçiriliyor. 2035 yılına kadar 30 bin araç devlet kurumlarının kullanımında olacak. İlk alım ise bu yıl yapılacak. Yerli otomobil için geri sayım. Türkiye bekliyor. Tam bu kurumlarına 30 bin TOG alınacak. 17 Ocak 2023 1729 son güncelleme. 17 Ocak 2023 1729. Duyurulduğu günden bu yana heyecanla beklenen Türkiye'nin yerli otomobili TOG için kamu alım garantisi hayata geçiriliyor. 2035 yılına kadar 30.000 araç devlet kurumlarının kullanımında olacak. İlk alım ise bu yıl yapılacak. Takip et. Türkiye'nin otomobilinin kullanım yelpazesi genişletiliyor. Kamu kurumları TOG ile yol alacak. 30.000 otomobil devlet kurumlarının kullanımında olacak. Toplum kamu tarafından alım sürecini devlet malzeme ofisi DMO üstlenecek. Kamu alım garantisinde de takvim netleşti. İlk etapta Tokun C segment su modeli devlet kurumlarının araç envanterinde yerini alacak. Bu yıl kurumlara 500 araç satılacak. VRT haberde yer alan habere göre Tok kurumlara bu yıl 500 otomobil satacak. 2035 yılının sonuna kadar 9500 C segment su araç filosuna katılacak. Top ailesinin ikinci modeli sedan otomobilden 4750 adet alınacak. Ticari modelin alımı ile bu sayı 30.000'i 30 bulacak. Türkiye satında görünmesini sağlamış olacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuya ilişkin, ülkemizin vizyon projesi Topka yönelik kamu alım garantisini de hayata geçiriyoruz. Kamuda bu araçların kullanımı ile DMO'yu ilişkilendirdik ve bir alım garantisi yaptık. TOK'lu valilere kadar yollayarak Türkiye satında görünmesini sağlamış olacağız, diye konuşmuştu. Hop nasıl şarj edilecek? TOK'un ihtiyaç duyacağı şarj istasyonları ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırılıyor. İlk yerli ve milli elektrikli otomobil 2023'te yollarda olduğunda farklı şekillerde şarj etmek de mümkün olacak. Tokyolarda yollarda olduğunda elektriğe ulaşılabilen her yerde güvenli şarj edilebilecek. Bunlar ilgini çekebilir. Benim araba kaça gider diye soranlar şimdi mutlu carl. An haber bütülenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saat bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İşte Süper Lig'deki ilk maçı ve transfer bitti. İstanbul'a geliş tarihi açıklandı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre herkes dört gözü transferi bekliyordu. Renkan Aboavakır'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Son dakika haberine göre Süper Lig'in 19. haftasına konuk olduğu arabam.com Konyasporu 2-1 mağlup eden ve üst üste 3. galibiyetini alan Eşiktaş'ta güzel transfer çevrilmişti. Siyah beyazlar ve süredir kulübü Almazlar ile sözleşme ve fesih görüşmelerini sürdüren Vincent Abu Bakar'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteriyordu. Kameranın golcunun İstanbul'a geliş tarihi ise belli oldu. Son dakika herkes dört gözle transferi bekliyordu. Vincent Abu İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. 17 Ocak 2023 21 29 son güncelleme 17 Ocak 2023 21 29 Son dakika haberleri Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu araban.com Konyasporu 2. Bir mağlub eden ve üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrilmişti. Siyah, beyazdılar. bir süredir kulübü Al-Nasır ile sözleşme fesih görüşmelerini sürdüren Vincent Abubakar'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteriyordu. Kamerunlu golcunun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Takip et! Son dakika haberleri, Sport Auto Süper Lig'in ilk devresini deplasmanda Arabam.com Konya Sporu 2. Bir mağlup ederek kapatan ve 3 maçlık galibiyet serisini ikinci yarıda da devam ettiğini... Ana haber. Ana Teknik direktör Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda transfer harekatına başlayan siyah, beyazlılar, Vicent Bubakarda mutlu sona ulaştı. Out ve Gors'ta ayrıldı. Beşiktaş, sezon başında İngiliz ekibi Burney'den kiraladığı Bout ve Gorset ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Siyah, Beyazlılar, İngiltere Premier League takımı Manchester United'da imza atan Hollandalı golcüden 3,5 milyon euroluk bir gelir elde etmişti. Abu Bakar ile anlaşıldı. Ve ayrılığı sonrasında hücum hattına transfer yapmak isteyen ve bu doğrultuda gündemine Bincent Abubakar'ı alan Beşiktaş, oyuncunun kulübü Al-Nasr ile sözleşmesini feshetmesini bekliyordu. İstanbul'a geliş tarihi Sud, Arabistan takımı ile sözleşmesini fesheden Kamerunlu Yıldız'ın Beşiktaş için önünde herhangi bir engel kalmadı ve taraftarlar beklemeye geçti. BRT Spor'un haberine göre, Bincent Bakar, 18 Ocak Çarşamba günü İstanbul'a gelecek. Burada sağlık kontrollerinden geçecek olan 30 yaşındaki futbolcu daha sonrasında resmi imzayı atacak. Kayseri Spor maçında kadroda Teyyan'dan haberde Abubakar'ın 20. haftada oynanacak olan Kayseri Spor maçında kadroda olacağı kaydedildi. Abubakar'ın Sözleşmesi Siyah beyazlılar Abubakara yarı yıl için 1.5 milyon euro, önümüzdeki sezon ise 3 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Yıldız oyuncuyla 2.5 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Bunlar ilgini çekebilir. Gri. Haber bürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 134 ek geliyor, binlerce işçi bekliyordu, imzalar atıldı değerli izleyenler. Türk metal sendikası duyurdu, 180 bin kişinin maaşları değişiyor. 134 ek geliyor, Türk metal, birleşik metal iş ve özçelik iş sendikalarından yapılan ortak açıklamaya göre metal sektöründe çalışan 180 bin işçi için toplu sözleşme oranın üstüne 134 ek zam Türk Metal Sendikası duyurdu. 180 bin kişinin maaşları değişiyor. %34 eksem. 17 Ocak 2023 15:33 son güncelleme. 17 Ocak 2023 15:46. Türk Metal, Birleşik Metal Diş ve Özçelikçi Sendikalarından yapılan ortak açıklamaya göre metal sektöründe çalışan 180 bin işçi için toplu sözleşme oranının üstünde %34 eksem yapıldı. Takip Et Artan hayat pahalılığı ve bozulan ücret dengesizliği sendikaları Eksam talebiyle harekete geçirmişti. Otomotiv, beyaz eşya, elektronik, demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren önemli şirketlerde örgütlü Türk Metal Sendikası, ek maaş talebiyle işverenle görüşmelere başlarken, diske bağlı Birleşik Metal Dış Sendikası ise 11 fabrikada girev kararı almıştı. Ancak Türk İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Tevrul Kavrak, mesle bugün gerçekleştirilen daha önce duyurduğumuz görüşmeler neticesinde sonuca ulaştık. Detayları internet sitemizde hayırlı olsun paylaşımında bulundu. Buna göre metal sektöründe çalışan 180 bin işçi için toplu sözleşme oranının üstünde %34 ekzam yapıldı. 3 Sendikadan Ortak Açıklama Türk Metal, Birleşik Metal Diş ve Özçelik İş Sendikalarından yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı. Kemizde başta işçiler olmak üzere, emeğiyle geçinen bütün kesimler, olumsuz ekonomik koşulların ve yüksek enflasyonun neden olduğu hayat pahalılığı ve ortaya çıkan geçim sıkıntısı ile mücadele etmektedir. Buna ek olarak asgari ücrete gelen zam da örgütlü olduğumuz işyerlerinde ücretler arasında yakınlaşmaya ve ücret dengesinin bozulmasına neden olmuştur. Bu durum, sendikalarımız Türk Metal, Birleşik Metal Diş ve Özçelik İş'in, Metal Sanayicileri İşveren Sendikası MES ile 12 Ocak 2022 günü imzaladığı ve 1 Eylül 2021-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olan grup toplu iş sözleşmesinde kıdem zammına dayalı yeni bir düzenlemeyi zorunlu kılmıştır. Bu amaçla, bir süredir devam eden müzakerelerin sonuncusu bugün, 17 Ocak 2023 Salı günü, MES Genel Merkezi'nde yapılmış ve taraflar aşağıdaki mutabakatın kamuoyuna duyurulması kararı almıştır. Buna göre, işçilerin 31 Aralık 2022 günkü saat ücretleri önce 48,04 TL'ye çekilecektir. Daha sonra, yürürlükteki toplu iş sözleşmesi gereğince, 2023 yılı Mart ayında verilmesi gereken dördüncü dilim ücret zammı, Mart ayını beklemeden, yukarıda belirtilen düzenlemenin ardından %15 olarak uygulanacaktır. Ancak Mart ayındaki son 6 aylık enflasyon oranının %15 iyi aşması halinde, aşan kısmın tamamı 28 Şubat'taki ücretlere yansıtılacaktır. Bu düzenlemeden sonra her kıdem yılı için saat ücretlerine 10,5 TL'yi geçmemek üzere 70 kuruş eklenecektir. Böylece anlaşmayla birlikte elde edilen toplam zam oranı %34 olmuştur. Sendikalarımız tarafından yapılan bu iyileştirmenin, Mesle bağlı iş yerlerinde çalışan üyelerimizin yaşadığı reel ücret kayıplarını bir nebze olsun azaltacağına ve 2023-2025 dönemi MES Grup Toplu iş Sözleşmesi'nde kayıplarımızı telafi edeceğimize inanıyoruz. Bunlar ilgini çekebilir. el aracın ticarda seni bekliyor. Ama haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 120 dakikalık gol ve çeyrek final son anda geldi değerli izleyenler. Bu sonucuna göre 120 dakikalık gol ve çeyrek final. Çağdaş Ata'nın Kayserispor Deporlasmanı Şahinin Antalyaspor'u devirdi. Son dakika haberine göre Zira Türkiye Kupası son 16 tur maçına Fratpor Tavantadiyaspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. 90 dakika 0-0 eşitlikte sonuçlanan müsabakada kazanan taraf uzatma dakikalarında bulunduğu golle Kayserispor oldu. Çağdaş Atan'a ekibi adını Çeyrek Üner'e yazdırır. Maç sonucu 120 dakika, 2 gol ve çeyrek final. Çağdaş Atan'ın Kayseri sporu, deplasmanda Nuri Şahin'in Antalya sporunu devirdi. 17 Ocak 2023-2024 son güncelleme, 17 Ocak 2023-2024. Son dakika haberleri, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında fraportta Vantalya Spor ile Yucatel Kayseri Spor karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0'lık eşitlikte sonuçlanan müsabakada kazanan taraf, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle Kayseri Spor oldu. Çağdaş Atan'ın ekibi, adını Çeylek Finale yazdırdı. Takip Et Son dakika haberleri, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Raport Tav Antalya Spor, Kayserispor'u Kayseri Spor'u konuk etti. İzleyenleri büyük heyecana sürükleyen maçta kazanan taraf Kayseri Spor oldu. Antalya Stadyumunda oynanan müsabakanın 90 dakikası 0-0'lı keşiklikte sonuçlandı. Kayseri Spor, uzatmalarda bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık galibiyette ayrıldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 105. dakikada Miguel Cardoso ve 120. dakikada Etem Balcı kaydetti. Bu sonucun ardından Kayseri Spor, adını çeyrek finale yazdırdı. Antalya Spor ise turnuvaya veda etti. Bunlar ilgini çekebilir. Opel Crosslandok haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve maçta 3. <gülüyor> gol sesi geldi. Yani e, Kaysi, e, Alanya Spor durumu 2-1'e getirdi. Alanya Spor'da golü Ivan Kavelekoy 67. dakikada kaydetti değerli izleyenler Ve bu maçı canlı anlatımlarla. Sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Döndüğünde çocuk annesi kadın böyle sinir krizi geçirdi değerli izleyenler. Çocuklarına bırakıp pazara gitti. Döndüğünde gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Susak gazda faciadan çok iki çocuk annesi kadın çocuklarını evde bırakarak pazara gitti. O sırada elektrikli sobanın devrilmesiyle evde yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli ekipleri çağırdı, vatandaşa ve itfaiye ekipleri demir korkulukları sökerek iki çocuğu odadan çıkardı. Pazardan dönen anne ise yaşananları görünce sinir krizi geçirdi. Çocuklarına bırakıp pazara gitti. Döndüğünde gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi. 17 Ocak 2023-2014 Son Güncelleme, 17 Ocak 2023-2014 Sultan Gezi'de faciadan dönüldü. İki çocuk annesi kadın çocuklarını evde bırakarak pazara gitti. O sırada elektrikli sobanın devrilmesiyle evde yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli ekipleri çağırdı. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri demir korkulukları sökerek iki çocuğu odadan çıkardı. Pazardan dönen anne ise yaşananları görünce sinir krizi geçirdi. Takip et. Sultan Gazi'de iki çocuğunu evde bırakıp pazara giden anne, döndüğünde evde yangın çıktığını görünce sinir krizi geçirdi. Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen iki çocuk hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Elektrikli soba devrildi. Olay, Sultan Gazi Sultan Çiftliği Mahallesi 29. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu anne evde iki çocuğunu bırakıp pazara çıktı. Annenin dışarıda olduğu esnada Bodrum katında evin salonundaki elektrikli sobanın devrilmesi üzerine yangın çıktı. Evden duman çıktığını gören mahalleli itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri vatandaşların yardımıyla evin penceresindeki demir korkuluklarını sökerek mahsur kalan iki çocuğu kurtardı. Anne sinir krizi geçirdi. Pazardan dönen anne ise çocuklarını bıraktığı evde yangın çıktığını görünce sinir krizi geçirdi. Dumanlardan etkilenen iki çocuk ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Te yandan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evden duman çıktığını görünce yardıma koştuğunu söyleyen Furkan Çiçek, yürüyüşe çıktığım sırada bir evden duman çıktığını gördüm. Hemen baktım evde iki tane çocuk vardı. Müdahalede bulundum, binanın doğal gaz borularını kapattım. Daha sonra arkadaşlardan yardım istedik. Korkuluğu keserek çocukları çıkarttık. Anne pazara gitmiş, kapıyı da kilitlemiş. Kapıyı kırmaya çalıştık fakat kıramadık şeklinde konuştu. İha. Bunlar ilgini çekebilir. İhtişamı ve dinamizmi birleştiren yeni DS7 çok yakında Türkiye'de ds Automobiles. Avva. Büyük indirim fırsatları var. Şimdi satın al. Opel Crossland Opel. Ana haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yine rahat durmadı Icardi'yi koparıyor değerli izleyenler. Son dakika haberine göre taraftarın sabrını taşırdı. Vandanlar'a yine rahat durmadı. Mucaro mak Icardi'yi Galatasaray'dan koparıyor Son dakika haberine göre... Pedro ilk dev, e, devrenin geride kalmasının adına Galatasaray'da sıcak gelişmeye yaşamaya başladı. Sarı kırmızıların sezonun başında Fransa Lig 1'de Paris Saint Germain'den kiraladığı Mauro Icardi gösterip performansa büyük beğeni toplamıştı. Kısa sürede taraftarların sevgisini haline gelen Ajantin Kocu'nun menajeri Vanda Nara Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Son dakika, taraftarın sabrını taşırdı. Van'da Nara yine rahat durmadı. Mauro Icardi Galatasaray'dan koparıyor mu? 17 Ocak 2023-19-23 son güncelleme, 17 Ocak 2023 21:30 Son dakika haberleri, Sportoto Süper Lig'de ilk devrenin geride kalmasının ardından Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Sarı, Kırmızılıların sezon başında Fransa Lig bir devi PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği performansla büyük beyni toplamıştı. Kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli golcunun menajeri Vandanaar'a, Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Takip et. Mauro Icardi Arjantin Yaş 30 pozisyon Forvet. Oynadığı takım, Galatasaray. Tüm istatistikler için tıklayın. Son dakika haberleri, Toto Süper Lig'de geride kalan ilk devreyi en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 42 puanla liderlik koltuğunda tamamlayan Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Maynet, Diş Haberler Banda Nara'dan flaş sözler. Taraftarın sevgilisi oldu. Sarı, kırmızılı formayla bu sezon 8 resmi maçta görev alan Arjantinli Yıldız, 5 gol, 4 asistlik bir performans sergileyerek taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Fenerbahçe derbisinde şov yaptı. Icardi, özellikle deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girmiş ve bir gol, bir asistlik oyunla teknik heyeti mesletmişti. Bon servisi alınacak mı? Mauro Icardi'nin bu performansı sonrasında sarı, kırmızılı futbol severler, oyuncunun bon servisinin alınması için sosyal medyada birçok yorumda bulunmuştu. Yönetim de bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken sıcak bir gelişme yaşandı. Van'da Nara konuştu. Yıldız ismin geçtiğimiz aylarda boşandığı eski eşi Van'da Nara, Mauro Icardi'nin menakellini yapmaya devam ediyordu. İtalyan basınına konuşan Nara, boşanma sürecine, yeni bir aşk düşünüp düşünmediğine ve Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte Nara'nın sözleri. Icardi ayrılmak istemiyordu. Bir ilişkide huzur bittiğinde benim için işler tamamen sona erer. Moro benden ayrılmak istemiyor ancak doğrusunu söylemek gerekirse, Ekim ayından beri kendimi ondan uzak tutmaya karar vermiştim. İşler iyi gitmiyordu, kavga ediyordu. Aile huzurunu garanti altına almak için ayrılmanın daha iyi olduğunu düşündüm. Beni mutlu edecek birini arıyorum. Evlilik içerisindeki korkunç atmosferde büyüyen birçok çocuk görüyorum. Bunun kime, ne yararı var? Böylesi bir direniş gösterene ödül vermiyorlar. Beni mutlu edecek birini istiyorum. Mutluluk ve huzur dolu bir ilişki olmalı. Bir erkek arkadaşım olsaydı bunu ilk öğrenecek olanlar çocuklarım olurdu. Ne olacağını zaman gösterecek. Ne olacağını sadece zaman gösterecek. Maron'un Galatasaray ile Mayıs ayına kadar sözleşmesi var ve bu uzun bir süre. Hep birlikte neler olacağını göreceğiz. Avrupa'dan teklifler var ve önceliğimiz orası. Apartmanında bir daire tuttum. <gülüyor> Onun yaşadığı bir apartmanda bir daire kiraladım. Geçmişten bugüne dünyamı Hücardi'nin etrafında kurmuştum. Daireyi de çocuklarla vakit geçirebilmesi için tuttum. O harika bir baba. Bunlar ilgini çekebilir. Dezze 4 Ana haber bürtülümüz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kar küreme aracının altına kalmıştı. Fılaş gelişme yaşandı. Yani kar küreme aracının altına kalan Jeremy Renner'ın sağlık durumuyla ilgili geri gelişme yaşandı. ABD'de evine yakın bir yerde kar küreme aracı kazası sonucu ağır yaralanan aktör Jeremy Renner's eski sağlığına kavuşmasının iki yılı bulabileceği ifade edildi. Renner's'un yakın çevresi ünlü ismin durumunun süreninde daha çok daha kötü olduğunu açıkladı. Kar küreme aracının altında kalan Ceren sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme. 17 Ocak 2023-16-19 Son Güncelleme, 17 Ocak 2023 16:22 Amir, bir Birleşik Devletleri'nde evine yakın bir yerde kar küreme aracı kazası sonucu, ağır yaralanan aktör Ceren eski sağlığına kavuşmasının iki yılı bulabileceği ifade edildi. Renner'in yakın çevresi ünlü ismin durumunun söylenenden çok daha kötü olduğunu açıkladı. Takip et. Hollywood yıldızı Jeremy Renner'in kar kürerken bir kaza geçirmişti. Renner'in aldığı yaralar sebebiyle durumunun, kritik, ancak mevcut olarak, stabil olduğu belirtilmişti. 52 yaşındaki aktörün külp göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçtiği söylenmişti. Doktor komşusu yardımına koştu. Çalışır haldeki kalp bireme aracından inip, karların arasına dalan Ceren İlenler'in devasa araç tarafından ezildiği öğrenilmişti. Doktor komşusunun, çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan aktöre ilk müdahaleyi yaptığı belirtilmişti. Ceren İrenlerin bacağına doktor komşusu tarafından turnike yapılıp, helikoptere binene kadar daha fazla kan kaybetmemesi sağlanmaya çalışıldığı da konuşuluyordu. Beli meylin aktardığına göre, konuya ilişkin bir kaynak, herkesin bildiğinden çok daha kötü. Ceren, neredeyse orada öleceğinin çok farkındaydı. Verem'nin göğsünün sağ tarafı ezilmiş ve gövdesinin üst kısmı çökmüştü. Ayrıca kanayan kötü bir kafa yarası ve bacak yaralanması vardı, dedi. Eski sağlığına dönmesi iki yıl sürebilir. Günlük oyuncunun yaralarının boyutunun farkında olduğu ve iyileşmesi için önünde uzun bir yol olduğunu bildiği ifade edildi. Renlerin eski formuna geri dönmesinin iki yıl kadar sürebileceği belirtiliyor. Bunlar ilgini çekebilir. Bankadan müjde. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Evgülüm videosunda bugün fıça böyle geldi. İçler ölümden döndü. Am beban görüntülendi değerli izleyicilerimiz. Hindistan'da içlerin kalta barnaklara çığ düştü. Korku dolu anlar kameralara am beban yansıdı. Hindistan'ın Jammu, Keşmir bölgesine meydana gelen üç farklı çığ İşçilerin kaldığı barınakların üzerine düştü. Can kaybı yaşanmaması da facianın eşinden dönürdü. Hindistan'da işçilerin kaldığı barınaklar açığı düştü. Korku dolu anlar kamerada. 17 Ocak 2023-17.29 son güncelleme. 17 Ocak 2023-17.29 Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen üç farklı çığ, işçilerin kaldığı barınakların üzerine düştü. Can kaybı yaşanmaması ile facianın eşinden dönüldü. Takip et. Hindistan'da Cammu Keşmir bölgesine bağlı Ganderbal kasabasında aynı anda üç çığ meydana geldi. Keşmir ve Ladak arasında bağlantı sağlayacak tünel projesinin bulunduğu dağlık alanda meydana gelen çığlar amatör kameraya yansıdı. Üç işçilerin kaldığı barınakların üzerine düştüğü görüldü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamasıyla facianın eşinden dönüldü. İha. Bunlar ilgini çekebilir. 3 haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Sosyal medyada dikkat çeken paylaşım geldi. Kamuoyunun vicdanına sunarız denildi. İmamoğlu'dan dikkat çeken paylaşım geldi. Bu takdiri kamuoyunun vicdanına sunarız dedi. İstanbul Ülşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyanın yaptığı paylaşımla 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım programına tepki gösterdi. Metro yapımı ve 300 metronun alımı için hazır odak olduklarını belirten İmamoğlu projelerin 2023 şube yatırım programında yer almadığı için finansmanın kullanılamayacağını belirtti ve bu takdiri kamuoyunun vicdanına sunarız ifadelerini kullandı. İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım. Bu takdiri kamuoyunun vicdanına sunarız. 17 Ocak 2023 21.18 son güncelleme. 17 Ocak 2023 21.21 -21. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım programına tepki gösterdi. Metro yapımı ve 300 metrobüsün alımı için hazır olduklarını belirten İmamoğlu, projelerin 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yer almadığı için finansmanın kullanılamayacağını belirtti ve bu takdiri kamuoyunun vicdanına sunarız, ifadelerini kullandı. Takip Et Yargılandığı davada iki yıl hapis cezası alan ve ardından kendine bir dava daha açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi. İstanbul'un yatırımlarına vurgu yapan İBB Başkanı, kendilerinin finansman olarak iki projeye hazır olduklarını belirtti. Ancak açıklanan 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım programında projelerin yer almamasından dolayı tepki gösteren İmamoğlu bulunan finansmanların kullanılamayacağını aktardı kamuoyunun vicdanına sunarız. İmamoğlu yaptığı paylaşımda, Sefaköy, Beylikdüzü Tüyap metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı için hazırdık. Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım programında iki yatırıma da yer verilmedi. Bu takdir, bulduğumuz finansmanı da kullanılamaz hale getirdi. Bu takdiri, kamuoyunun vicdanına sunarız ifadelerini kullandı. 2 yıl hapis cezası almıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar 14 Aralık'ta açıklandı. Mahkeme hakimi, sanığın hakaret suçunu, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı YSK üyeleri işlediğini belirterek İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi. Kararın altından altılı masa liderleri Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'na destek mitingi düzenledi. Bunlar ilgini çekebilir. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Erken emeklilik ÖTV indirimi 25 bin liraya neler yapmışlar neler değerli izleyenler. Erken emeklilik ÖTV indirimi ücretsiz Skandalın fiyatı 25 bin TL. İşte Joker'in hastanelik görüntüleri. Bir dolandırıcılık skandalı daha gündeme bomba gibi düştü. İzmir'de hastanede gerçekleşen olayda sahte rapor düzenleyen çete 25 bin'de ile 80 bin lira arasında değişen fiyatlarla hak etmeyen kişilere erken emeklilik ÖTV indirimi ve ücretsiz ulaşım kartı gibi Hakları sağlayarak kamuoyu zarara uğrattı. Şüphelilerin arasına Joker, doktor, devlet memuru da yer alıyor. Olayla ilgili şu ana kadar 380 kişi için gözaltı kararı veririz. Erken emeklilik, OTB indirimi, ücretsiz kart. Skandalın fiyatı 25 bin. İşte Boker'in hastanedeki görüntüleri. 17 Ocak 2023 19.06 son güncelleme, 17 Ocak 2023 19.06 Bir dolandırıcılık skandalı daha gündeme bomba gibi düştü. İzmir'de hastanede gerçekleşen olayda sahte rapor düzenleyen çete, 25.000 ile 80.000 lira arasında değişen fiyatlarla hak etmeyen kişilere erken emeklilik, OTB indirimi ve ücretsiz ulaşım kartı gibi hakları sağlayarak kamuyu zarara uğrattı. Şüphelilerin arasında joker, doktor, devlet memuru da yer alıyor. Olayla ilgili şu ana kadar 380 kişi için gözaltı kararı verildi. Takip et. İzmir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen ve 380 kişi hakkında adli işlem uygulanan sahte engelli raporu operasyonunda şüphelilerin, joker diye tabir edilen kişileri rapor alabilmek için gerekli olan tetkiklere soktukları anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Erken saatte düğmeye basıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte engelli raporu düzenleyen şüphelilere yönelik uzun süreli gerçekleştirdikleri teknik ve fizik takibin ardından operasyonun düğmesine bastı. İzmir merkezli 18 ilde, aralarında organizatör, joker, hastane çalışanları, doktor, devlet memurları, aracı ve sahte rapor sahiplerinin de bulunduğu 380 şüphelinin yakalanmasına yönelik dev operasyon başlatıldı. Fiyatı 25.000-80.000 bin, bin arasında değişiyor. Soruşturma çerçevesinde yürütülen operasyonda yeni detaylar ortaya çıkarken gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan sağlıkçıların, hastanelerde kullanılan kayıt sistemi, Probel, üzerinden usulsüzlükler, sahte hastalık tanısı oluşturma, ilaç mafiyet raporu yazma yapıldığı, veya rapor alabilmek için gerekli olan tetkiklere, sağlam veya engel oranı düşük kişilerin yerine çeşitli hastalıkları bulunan joker kişilerin sokularak, 249 şahsa 25 bin, 80 bin Türk lirası arası değişen ücretler karşılığında sahte engelli raporu çıkartıldığı belirlendi. Ayrıca polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, olayla ilgili 380 şüphelinin nitelikli dolandırıcılık, Görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik, suçlarını işleyerek ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 milyon Türk Lirası kamu zararına sebebiyet verdiği tespit edildi. Operasyon çerçevesinde, aralarında, 32 organizatör, 13 şöker, bir doktor ve 6 devlet memuru olmak üzere toplam 35 hastane çalışanı, 51 aracı ve 249 rapor sahibi konumunda olan şahsın bulunduğu 380 şüpheliye adli işlem uygulandı. Şüphelilerden hakkında gözaltı kararı bulunan 53 kişiden 51'i gözaltına alınırken, birare iki şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Şoker Kamerada Te yandan şüphelilerin, şoker diye tabir edilen kişileri rapor alabilmek için gerekli olan tetkiklere soktukları Anlar Hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Joker in hastanede zemin katta bulunan kan verme birimi yerine, şüpheli hastane çalışanından yardım alarak 5. kattaki sadece yatan hastaların girebildiği birinde kan verdiği anlar yer aldı. Olaya dair başka bir görüntüde ise, kan verme işlemi öncesi şüpheli hastane çalışanlarının hazırlık yaptıkları anlar ile bu işi planlayan kişinin hastane içerisinde Joker ve rapor alacak kişiyle birlikte hareket ettiği görüldü. Erken Emeklilik, OTV, Ücretsiz Ulaşım Kartı Ayrıca soruşturma çerçevesinde olayla ilgili şüphelilerin, sağlık kuruluna görünecek vatandaşları, rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirdikleri, bu sayede usulsüz rapor almalarını sağlayarak bu kişilerin Erken Emeklilik, OTV indirimi, ücretsiz ulaşım kartı gibi engelli vatandaşlara tanınan birçok hizmet ve avantajdan yararlanmasını sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları da ortaya çıktı. Rapor alma sürecinin tüm aşamalarının şebeke üyeleri tarafından takip edilerek, rapor alacak şahıslara muayeneye girmeden önce kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonlarının yüksek çıkması için zeytin gibi besin maddelerinin yedirildiği de tespit edildi. İHA! Bunlar yüzleri çekebilir. 2023 Ama haber bürtünemiz devam ediyor. Değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve biz süründe süreliğinde geldik değerli izleyenler. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. E, sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzulu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak diye, efendim. Yakşamlar diye, son